Evet, bir önceki videoda bahsettiğim gibi şimdi bugün alt pazar hisselerinden metro yatırım ortaklığı anonim şirketinin hisse ve grafik incelemesini yapacağız. SPK uyarı yazısını görüyorsunuz. Burada anlattığım hiçbir şey alım-satım tavsiyesi içermemektedir. Evet arkadaşlar, bu videoların en büyük faydası şirket araştırmalarına ağırlık vermemize faydası oluyor. Bugüne kadar hiç incelemediğim hisseleri incelemek durumunda kalacağım için benim açımdan da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün bir tek hisseyle şöyle bir bakış içerisinde olacağız. Bugün Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kısa bir incelemesini yapmaya çalışacağım. Çok sınırlı olacak. Belki birçok şeyleri atlama ihtimalimiz olabilir. Çünkü şirketi çok geniş kapsamlı geçmişten bugüne tüm faaliyet raporlarını ve olaylarını incelemiş değilim. Genel olarak. Son bilançosunu inceleyeceğim. Kabaca bir hobi olarak o da. E, Profesyoneli değilim zaten bu işin. Ama kabaca bir bakacağız. Sonrasında grafiği üzerinden de birkaç şey konuşuruz ve sonlandırırız. Şimdilik başlangıç için yeterli gibi geliyor bana. Daha derinlemesine zaman zaman firmaların Önceki bilançolarını ve faaliyet raporlarını inceleyerek ve şirket sitelerine girip ayrıca şirketin açıklamalarını, kamuya yayınlanmış kap açıklamalarını inceleyerek daha geniş bilgi sahibi oluruz. Finansal rapora genel olarak baktığımda gördüğüm nakit ve benzerleri finansal yatırımlar vesaire gibi değerler bazı değerlerin bir önceki bilanço dönemi 31 12 2020 yıl sonu bilanço dönemiyle çok çok fazla farkları olmadığını görüyorum En azından benim beni ilgilendiren toplam dönen varlıklar 101 milyon 874 bin 863. Bir önceki yılın sonunda da 110 milyon 439 bin 109 lira olarak görünüyor. Bu 3 aylık bilançosuna bakıyoruz. 2021 ilk çeyrek bilançosu. Burada toplam borçlar hanesi önemli benim için. Duran varlıklar ve e, öz kaynaklarla toplam borçları kıyasladığım zaman bazı şeyler düşünebiliyoruz şimdi toplam kısa vadeli yükümlülükler 19 milyon 871 .718. bir önceki yılın e, toplam kısa vadeli yükümlülükleri 26 milyon 436 bin 858 liraymış. Demek ki 7 milyon 7 milyon 400 bin lira civarında bir Azaltılmış kısa vadeli borçları. Uzun vadeli yükümlülükler çok çok küçük miktarlarda 45-50 bin lira civarında. Toplam yükümlülükleri de 2020 yıl sonunda 26 milyon 482 bin lirayken şimdi 19 milyon 922 liraya. Inmiş, yaklaşık 7 milyona yakın bir borç toplam yükümlülüğünün azalması söz konusu. Şimdi ana ortaklığa ait öz kaynaklar 84 milyon geçen yıl sonunda bu sene de 82 milyon 15 bin 305 lira ödenmiş sermaye 42 milyon. Bunlar çok önemli. Mesela ödenmiş sermaye 42 milyon. Ee, toplam yükümlülükler, borçlar 19 milyon 871 bin. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 82 milyon civarında. Yani şunu e, düşünebiliriz. 84 milyon, 82 milyon civarında ana ortaklığa ait öz kaynakları varsa ödenmiş sermaye 42 milyonsa toplamda şirket geçen yıl sonrasında 3 aylık bilançoda 7 milyon lira bir borç ödemesi, borç azaltım azaltması yapmış ise, bu şirketin sermayesi 42 milyonsa, sermayesinin yüzde 16-17 civarında bir borcunu azaltmış demektir. Sermayesinin yüzde 15 civarında bir borç ödemesi yaparak azaltmış. Ee, öz kaynak durumuysa 82 milyon seviyesinde sermayesinin iki katı öz kaynaklara sahip. Ee, öz varlıklar toplam öz kaynaklar 82 milyonsa sermaye 42 milyonsa yaklaşık öz kaynaklar olarak sermayesinin iki katı varlıklara erişmiş demektir. Bu da defter değeri 2 lira ya çok yakın bir seviyede olduğunu göster. Bu firma bir yatırım ortaklığı firması. Gayrimenkul yatırım ortaklığı diye geçmiyor zaten isminde de. Bu nedenle yatırım ortaklığı firmalarıyla da, gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarıyla da kıyaslanabilir, elbette. Nerelerden nerelere doğru geldiler? Fiyatları e, ne şekilde bir trend izliyor? Bunlara bakılabilir elbette. Firmaların çoğunda da gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarında da fiyatların aşağılara doğru geldiğini biliyoruz. Reysaj gayrimenkul yakından takip ettiğim bir hissedir. Altı e, 6 lira 6 liranın üzerindeki fiyatlarda dolaşırken 4 liralı 4 4.40 civarındaki yerlere geldi ki çok daha 6 lira ya da çok daha yukarılardan gelmişti. Ne oldu diye düşünürseniz hiçbir şey olmadı. Zarar etmedi. Mallara eksilmedi, Daha fazla yatırım yaptı, daha fazla ...lojistik depoları yaptı, kiraya verdi, e, varlıklarını artırdı, Paket fiyatı önemli ölçüde düştü. Burada da buna benzer bir şey olduğunu düşünüyorum, genel olarak söylüyorum bunları. Zaten alım-satım tavsiyeleri asla vermediğimi biliyorsunuz. Sonuçta çok da cüz'i miktarlarda bir e, zarar göstererek yılı kapatmış ama sonuçta yine de söylüyorum ki e, firmanın firmanın borç miktarını bir miktar azalttığını görüyorum ben ve çok çok e, olumsuz göstergeler de görmüyorum yani 2020 yılının sonunda. 5.869.726 lira zarar açıklamış. E, bu sene 3 aylıkta da 2.013.039 lira bir zarar açıklamış. Ha, buna karşı 7 milyon civarında bir toplam borcunu azaltmış. Bunlar Bunları dikkate aldığımız zaman çok fazla negatif şey göremedim ben. Başka haberler, haber akışları vesaire yoksa. Şimdi bu sayfayı kapatacağım ve e, grafik üzerinden kısaca bir bakmaya çalışacağım. Grafik üzerinden baktığım zaman her ne hikmetse, her ne e, gelişme olmuş ise geçmiş dönemde aşağı yukarı şu civarlarda şu yatay trende bakacak olursak yatayda 1.01 gibi bir yatay çizgi çizecek olursak bakın bu çizgi yapar olarak geliyor. 2020 yılının 2019 yılının Kasım ve önceki değişik dönemlerinde bu seviyeler aşılıyor. Hangi dönemlerde aşıldığını dikkat etmek lazım. Ayrıca incelemek lazım. Ama bir trend olarak yatayda zirveleri birleştiren bir çizgi gibi görüyorum ben. Yatay trenddeki zirvesi gibiydi. 1-0-2 Sonrasında 2020 yılına yaklaşıldığında Kasım'dan sonra çok önemli yukarı yönde hamlelerle 2020 yılı 31 aralığına gelindiğinde ki bunlar e, yıl sonu bilançolarıdır. Çok önemli ge, bazı gelişmeler, karlılık artışı beklentileriyle bazı bilanço dönemlerinde, bilanço öncesi açıklanan haberlerle şirketler olması gerekenin belki çok daha fazla yukarılarına doğru zıplayabiliyorlar. Sonuçta böyle bir zıplama olmuş. Bunun nedenlerini bilmiyorum. Belki zamanla zaman içerisinde araştırdıkça da bunları da öğrenme şansım olur. Ama bu zirveden sonra fazla beklemeden tekrar bir kar realizasyonuna girmiş. Ancak belirli bir seviyede de tutunmayı başarmış diyebilirim. Mart Aylarına, Şubat-Mart aylarına kadar belki Mart'tan sonra da Nisan'da da çok daha aşağılar gelmiş. Bu şurası bakın Mart ayı 17 Mart civarındaki gördüğümüz şu düşüş hareketi geçen sene pandemi nedeniyle borsalardaki çok büyük çöküşün olduğu dönem. Burada pek çok hissi senetleri bundan çok daha fazla aşağı seviyeleri gördü. Metro yatırım ortaklığı o günlerde en düşük fiyat olarak 2.49'u görmüş, görüyoruz. Daha sonrasında da bir toparlama yaptıktan sonra 1.59 gibi bir seviyeye değmiş ve oradan da hızla yukarılara çıkmış. gene 2. 49 seviyesinin üzerine atmış kendini. Şöyle bir yatay tren çizgisi olduğunu düşünecek olsak. Bu yatay tren çizgisinin bakın 1, 2, 3, şu kısmı 4 diyelim. Şurada 5, şurada 6, yukarı hareket 7 burada aşağı doğru kırmış, burada 8, burada aşağı kırmış, 9, 9 kez kırmış, üzerine çıkmış. Bir şekilde bu, bu bir e, direnç haline de gelmiş bir uzun vadeli di, direnç çizgisi diyebiliriz. 2.48 seviyesini gösteriyor. Bunun altında da bir e, uzun vadede aşağıda dokunduğu 1, 2, 3, 4 5 burada hatta altına da inmiş. 6 ve e, şu son dönemde de e, neredeyse 1 ay gibi bir süredir de yine üzerinde e, bulunduğu bir çizgi var. Bu da 2.01. Ben buna da işte destek çizgisi diyebilirim. Orta vadeli yani uzun vadeli de diyebiliriz buna. Çünkü Martlardan başlıyor. Mayıs'a kadar 14 aylık biliyorsunuz ortalama fiyat seviyeleri 20 günlük, 50 günlük, 200 günlük ortalamalardan bahsedilir. Burada bütün bu ortalamaların tamamından daha uzun sürelerdeki oluşmuş fiyatların nerelerde destek aldığını görüyoruz. 2.02 gibi bir yerden destek almış mı kardeşim? Almış, burada almış, burada almış. Burada bu çok yakın yerlerde. Burada almış, daha yukarı kırmış. Burada almış, almış, almış. Şimdi tepeleri birleştiren, zirveleri birleştiren şu çizgiyi, direnç çizgisini düşen, düşen direnç çizgisinin çizgisini, çizgisini e, ve aşağıda da yine bazı tepeleri birleştiren bir alt Paralelindeki bir destek çizgisi gibi düşünelim. Bu iki çizginin ki aslına bakarsanız bu da direnç çizgisidir. Çünkü bunun da altına çok inmiş. Şurada mesela bu bir direnç olmuş aşağı gelmiş. Şurada bir direnç olmuş aşağı gelmiş. Şurada bu direnci kırmış bakın. Direnci kırmış üzerinde kalmış şurada paralel olarak bu çizgiye paralel olarak aşağı aşağı gelmiş. Şurada üst üstü direnç çizgisini test etmiş, öpmüş. Ondan sonra aşağı aşağılarda bu iki direnç çizgisi arasında aşağı aşağı aşağı aşağı gelmiş gelmiş. Şuralarda yavaş yavaş bunların üzerine doğru taşmaya başlamış. Şurada bakın şu son az bir zaman değil son neredeyse günlük grafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gündür de bu üst direnç çizgisinin üzerinde yatay bir seyir izleyerek devam ediyor. Bunun en kötü şartlarda bir sonraki bilanço dönemine doğru belki bu direnç çizgisinin aşağısına dönüp belki aşağılarını test edebileceğini ya da belki de bu direnç çizgisinin Yukarısında, bakın, bir e, şurada çizdiğim uzun vadeli olarak yukarılarda gördüğü dirençlerin e, birleştiren ve aşağılarda gördüğü şu destekleri birleştiren bir yükselen kanal vardı. O kanalın bir de alt kanalı vardı. Şurada çok daha uzun, 2020 2019 Kasımından daha sonrasında şu kısımlarda 2021 Mart'ını yakalayan bir alt kanal destek çizgisi vardı. Şu, Şunu da bir yükselen kanal alt kanalı gibi görürsek bu kanalın içine doğru girebilir. Burada şurada biraz devam edip debelenebilir ya da buradan da bir üst kanala şu kanala doğru çıkabilir. Ha, hangi şantlarda borsa endeksindeki düşüş eylemlerinin ortadan kalkması, istikrarlı bir şekilde yavaş yavaş piyasaya para girerek borsanın da daha yukarı seviyeleri test etmeye başlaması, önümüzdeki yaz aylarının beklentileri, ikinci bilançoların e, daha pozitif geleceği beklentileri, Yaz ve daha sonraki aylarda pandemideki açılmaların, aşılamaların olumlu etkileriyle ticari piyasada ve ülke ekonomisinde pozitif gelişmeler, turizm gelirleri, artışları vesaire gibi olumlu beklentilerle piyasanın olumluya dönmesi halinde bu bir üst, bir üst şu yükselen kanal içerisine girebilir. Bu kanal içerisine girdiğinde girebilirse bir at kanal e, dirençleri 263 böyle zaman içerisinde gidiyor. 285'lerde vesaire. Daha sonra bir üst kanalında da dirençleri e, 343 345 347 gibi gidiyor gidiyor. Şu andaki fiyatın 202'lerde olduğunu, bu fiyatın eee önümüzdeki birkaç ay içinde belki bilinçli baskılamalarla şuradaki gibi, şuradaki gibi veya şuradaki gibi olmaz da. Çünkü neden olmaz? Epeyce bir zamandır bakın. Şuradan bakacak olursak. 22 Mart'ta bir hareket yapmış. Mayıs'tayız şimdi. 14 Mayıs'tayız. 2 aya yakın bir süredir. Şöyle bir toparladıktan sonra toparladığı seviyenin altına sarkmayan bir hisse görüyoruz. Ha, sarktı mı? Böyle bir günlük bir e, gün içerisinde, seans içerisinde aşağılara bir mal boşaltma gibi bir hareket. Şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi bir hareket görse bile gene demek ki en kötü şartlarda bu seviye civarlarında e, ya da hafif hafif toparlanma eğilimi gösterebileceğini düşünebiliyorum ben. En azından en kötünün neredeyse geride kalmak üzere olduğu gibi bir düşüncedeyim. Bu şahsi görüşlerim gördüğünüz gibi grafik ortada zaten. Grafikte gördüklerimi sizlere ifade etmeye çalışıyorum. Piyasanın ve hisselerin Pek çoğunun, gayrimenkul sektöründeki hisselerin pek çoğunun da e, daha aşağı seviyelere doğru çekildiğini biliyoruz zaten. Bunda da benzeri bir çalışma olacaktır. Ama Mayıs'ın 15'inde olduğumuzu düşünelim. 15 Mayıs'tayız, e, 15 Temmuz bile gelmeden 2. bilançolar açıklanacak. Genel olarak bilanço dönemlerinde olumlu seyirler, izler, hissi senetleri. Şurada bakın Mart ayı, Nisan, Nisan, Mayıs, Haziran, 2020'den bahsediyorum, 6. ay. Haziran'ın sonrasında bakın Temmuz civarlarındaki şu hareketi görüyorsunuz. Bu bir bilanço hareketi. Şurada Nisan olayı var. Yani şurası... 8 Nisan'lardaki bulunduğu bir bölüm. Aşağı yukarı bilançoların açıklanmaya başladığı günlerde. Bilanço açıklanmasıyla da şu hareketi yapmış olabilir. Bakın bilanço dönemlerinde şurası nedir? 9 aylık bilançolar açıklanmadan önce bir hareket yapmış diye düşünebilir. Genellikle bilanço dönemlerinde bu da 25 Ocak 2021 düşünün. Yıl sonu 2020 yılı yıl sonu bilançosu açıklanmadan önce 22 Ocak yani aşağı yukarı Şubat'ın ilk haftalarında açıklanmış olması gerekiyor ki 2020 yılının bilançosu 4. Dör, e, bilançosu yani yıl sonu bilançosu bakın yatay yatay giden e, ise 22 Ocak'la 25 Ocak arasında şu hareketi yapmış. Bunlar e, küçük detaylar ama önemli. Şu anda da Ocak, Şubat, Mart Nisan, Mayıs'ın ilk haftasında vesaire ilk 3 aylık bilançolar dönemleri açıklandı. Şimdi Mayıs bitmek üzere. Mayıs'ın ortasındayız. Haziran 6. ay, Temmuz bittiğinde... Haziran ve Temmuz'u sayarsanız iki ay, iki ay, iki buçuk ay gibi bir süre sonrasında bir bilanço dönemi açıklandığında da bir sonraki iki, ikinci çeyrek bilançoları açıklandığında da bu yata civarında giden trendin bir miktar yukarı bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Şu hareketle bu kanalın ortalarında gezen ise kanalın üst çizgisini test etmiş ya da kanalın alt çizgisinden kanalın ortasına gelmiş şu şu üstteki kanalı kastediyorum yükselen uzun vadeli yükselen kanalı burada da bilanço beklentileriyle ya bu kanalın ya da bunun bir altındaki kanalın içerisinde belki bu şu alt kanalın üst çizgisine doğru veya üst kanalın ortalarına doğru gelen gelecek bilançonun, borsadaki yükseliş trendinin, turizmdeki açılmaların, pandemi sürecinin, aşılama süreçlerinin bunların pozitif 5-6 faktörü üst üstüne koyduğunuz zaman kar beklentileri ve piyasanın yukarıya doğru hızla yükselmesi hallerinde hisse senetlerinde bu durumlardan payını alabiliyor. Yani şu seviyelere doğru gelebilir. Tam tersi, ülkede olumsuz gelişmelerin olması, iç siyasette veya dış siyasette, e, uluslararası ilişkilerde, ekonomide, ne bileyim döviz e, problemlerinde, faiz problemlerinde, beklenmedik e, şoklar yaşadığımız takdirde de, bu kanalın alt, şu düşen kanalın alt çizgisine, e, kanalın içerisine girerek bunun alt çizgilerini test ederse aşağıda 1 liraya kadar da gelebileceği yolun olabileceğini düşünüyorum. Bu, şu aşağıdaki ihtimali çok yüksek görmemekle birlikte borsada yatırım yapan kişilerin. En az %50 kaybı göze almayan kişilerin borsaya yatırım yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya da yatırım yapacaklarsa profesyonel, uzman kurumlarca e, işletilen yatırım fonlarına e, veya işte portföy önerilerine uygun olarak en azından bir yıl, üç yıl, beş yıl vadeli hiç işleme girmeden... E, yatırımlarını uzun süre satmayacakları, elde tutacakları bir yatırım stratejisi belirleyebilirler. E, bunun dışında iyi kötü e, alsat yaparak zaman içerisinde belki aylık, 3 aylık, 6 e, aylık dönemlerde kazandıkça karımı cebime koyarım, piyasa düştükçe tekrar alırım mantığıyla hareket eden kişiler için Şöyle genelde baktığımız zaman şu civarlarda bakın bu civarlarda burada burada burada burada, burada nerelerde olursa olsun. piyasa metro yatırım ortaklığı hissesi 5.29'a kadar gitmiş. Buralardan 1 liralardan 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 liralardan alan bütün insanlar ciddi manada hiçbir geri dönüş görmeden 5 liraya kadar gitmiş, para kazanmışlar. Ama şu seviyelere kadar geldiğinde kalkıp uyanıp da ha, metro yatırım çok artıyormuş diye 1 liradan 5 liraya 5 katı yukarı gelmiş hisseye. Şu civarlarda 4.50'den 5 5.20'lerden e, pire gibi zıplayan insanların da daha sonra epeyce bir canlarının yanmış olabileceğini düşünüyorum. E, bunlar stoplu çalışmayıp da tekrar e, düşüşün ağırlaştığını gördüklerinde satış yaparak hissenin çok daha aşağı seviyeleri gördüğü e, yerlerde de Alışlara girerek zararlarından kurtulma şansı bulabilmiş olabilirlerdi. Metro yatırım ortaklığı hissesiyle ilgili videoyu fazla uzatmış oldum belki de ama burada sonlandırmak istiyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar değerli arkadaşlar.